Merhaba sevgili para değerli seferleri Bu hafta bir pazar vlogu yapalım dedik 100 liramız var Bakalım 100 lirayla pazarda ne kadar alışveriş yapabileceğiz Para yaprakta kamera bende Hadi bakalım Evet pazara geldik Şimdi gezeceğiz fiyatları göreceğiz Yaprakta alışverişini yapacak Nasıl yapacağını yaprak bakalım Bakalım aşkım denip göreceğiz hep beraber Hadi bakalım Yaprak pazara girer girmez alışveriş yapmıyor. önce bir fiyat analizi için pazarı gezmek istedi. Hadi beraber gezelim bakalım. Pazarı geziyoruz canlarım. bizarre evet blit Evet, 100 liradan şimdi 90 liraya düştü. Amca buyur. Hoş geldiniz. Geçti de tane 5 daha, 3 tane 5. 5 oldu. Ne? Adam uğraşmıyor gülüyorsunuz, kesinlikle. Evet, bir kilo ıspanak sekiz lira. Yaprak şimdi bir kiloda ıspanak alıyor. Çok mu tuzlu? <gülüyor> Buraya sor. Al canım istediyorsun. Onları normal 100 lira tutardan saymayacağız büyük ihtimalle. Evet. Bir dakika bekle aldım. Şey. Hoş geldin. öğreneceğiz. Hoş Hoş geldin. Sıra beynine de hirva alışveriş. Ah yaprak! Bak! Yarım kilo patlıcan 5 lira. Evet, yarım kilo patlıcan 5 liraymış. Kabak da var 5 lira. Yarımşar kilodu ondan alacak herhalde. Ne kadar alacaksın? Yaprak, ne kadar Sen alacaksın? Kabak da varmış. 2 tane kabak, 2 tane patlıcan yeterli. 1 kiloya yakın ya yani. Evet arkadaşlar pazar alışverişi harbiden yorucuymuş. Fazla gelip giden biri diyelim pazara ben de. Bunlar da zeytinlerimiz. İzmir'in Akser Manisa tarafının zeytinleri. Evet arkadaşlar, bir kilo fasulye alacağım. Yarım kilo çekirdek. 16 lira kilosu yani. Yaprak. Kilosu kilosu mafideye. Evet, alalım abicim. Baba. Anne, kolum bu çıktı. Buraya konuş. Arkadaşlar, evet. Bizimki meyvenin fiyatlarını büyüyünce meyve alışverişini es geçti. Çocukların ama meyveye ihtiyacı var. Pazar, bir şeyler söyle istiyorsan sen de. Abicim, her şey çok ucuz. Bu hafta herkes soğana doyurdu. <gülüyor> evet. Bekliyorum. Paylaşacağız, paylaşacağız. Meynir, elba mayılba derken, 70 lira yakın bir start alışveriş yaptık. Şimdi eve gidince daha detaylı bir fiyat şeyi çıkacak ortaya. Ne diyorsun? Ne diyeyim aşkım? Allah güle güle yedinmeyi nasip etsin. Amin diyelim, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, pazar alışverişini bitirdik, eve geldik. Biraz yorulduk, güneşler bizi yorduk. Alışveriş yorulduğunu biraz artmaya çalıştık. Işte. Yaklaşık hemen yemek yapmaya koyuyoruz Bugün pazarda 172 lira tutanlı bir alışveriş yaptım. 100 lirayla gittim ama tabii peynir ve helva alışverişi tutanı biraz yükseltti Pazarda fiyatlar şöyledi Bugün meyve alamadık biz erik çilek kiloları 30 liradan başlıyor Patates de sen keza 10 lira yapıyorsun. Soğan 5 lira Yani fiyatlar biraz ateş pahası Bugün böyle geçti eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımızı takip edip Videomuza yorum ve like atmayı unutmayın. Evet, kanalım senin bir şey diyeceğimi var mı? Ne diyeyim arkadaşlar? Yemek devam <gülüyor> Evet, yapmak bugün zeytinyağlı taze fasulye yapıyor. Salatamızı da hazırlamış. Canım karım <gülüyor> ellerine iyi. sağlık. Afiyet olsun. Kanalımızı takip edin. Videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.